Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar Mayıs 2019'da siz sevgili yaylara ne gibi etkiler bekliyor bunlardan bahsedeceğim bu videoda. Ee, Nisan ayı e, hemen hemen hepimiz için bütün burçlar için oldukça zorlayıcı bir aydı. Ee, Nisan ayında önemli 3 gezegenin retro hareketine şahitlik ettik ve aynı zamanda e, meydana gelen yeni ay ve dolunaylar e, sert açıları bünyesinde barındırmaktaydı bu nedenle Nisan ayında esasında hepimiz e, özellikle haritasında e, oğlak ve e, yengeç aksında koç aksında çok fazla gezegen dizilme olan arkadaşlar etkileri çok daha fazla hissederken aynı zamanda e, sizin de yönetici gezegeniniz olan Jüpiter'in e, geri hareketine başlıyor oluşu bu ay içerisinde. Biraz daha sizin şans faktörünüzü azalttı ve bu etkileri sizde hissediyor oldunuz. Biliyorsunuz Jüpiter burcunuza geldiğinden beri çok fazla aktif olamadı. Belki çok fazla şansı saçamadı ama yine de onun bir manevi desteğini arkanızda hissediyordunuz. Ancak Jüpiter retrosu ile beraber biraz daha artık kendi çabalarınız ve emeğinizle bir noktaya gelmeye çalışacaksınız ve bu biraz zorlayıcı olacak. Özellikle geçtiğimiz ayın onunda bu etki başladı ve Ağustos ayına kadar devam ediyor olacak. Mayıs ayı genel itibariyle ilk 10 günü Nisan ayının etkilerini taşımakta. Ancak ilerleyen günlerde biraz daha destekleyici ve rahat açıların hakim olduğunu söyleyebilirim. Özellikle öncü burçlardaki etkileşimler devam etmekte bu nedenle siz sevgili yerler biraz daha rahatsınız Mayıs ayı boyunca evet detaylara gelecek olursak 1 Mayıs'ta hemen Ay'a başlar başlamaz bir gerilimli açımız söz konusu Merkür ve Satürn arasında bu etki sizin ikinci evinizde ve 5. evinizde etkili olacak. Dolayısıyla Mayıs ayının başında size gelen e, spekülatif yatırım e, fırsatları, riskli yatırımlar gibi konularda biraz e, şanssız hissedebilirsiniz kendinizi. Özellikle e, sevgili yerler Jüpiter her ne kadar burcunuz da olsa da 2. evinizdeki e, Oğlak, Plüto ve Güney Ay düğümü dizilimiyle beraber özellikle bu yıl boyunca e, kendi kaynaklarınız, kendi kazançlarınızla ilgili çok fazla riske girmemenizi tavsiye edeceğim ki e, burada da e, riskli bir teklif söz konusu olabilir size. E, karlı bir teklif gibi gözükse de şu an şu aralar özellikle e, bu tarz konulardan e, çok fazla şans ve fırsat elde etme ihtimalinizin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burada e, gerçekten hem kendi kaynaklarınız hem e, kendi öz değerinizle alakalı çok ciddi bir sınav evresinden geçiyorsunuz. Belki e, geçtiğimiz yıllarda e, Maddi kaynaklarınızda azalma veya küçülme yaşadınız. Veyahut şu an kendinizi yetersiz ve olmayı hak ettiğiniz yerde hissetmiyor olabilirsiniz. Ancak bunlar tabii ki size belli mesajları vermeye çalışan durumlar. Dolayısıyla bu süreçten hala geçmekteyiz ve bunun etkisini bir nebze olsun azaltmak adına çok fazla kısa yoldan para kazanmak ve kısa yoldan yatırımla bu Evreden sıyrılmaya kalkışmak çok faydalı olmayacaktır. Sizi biraz daha e, bu sıkıntının içine gömecektir arkadaşlar. Evet 1 Mayıs'ın e, akşam saatlerinde Mars Satürn arasında yine güzel bir açı var. Burada biraz daha e, kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz para kazanmak konusunda daha güdülenmiş olduğunuz motivasyonunuzun yüksek olduğu etkileşimler söz konusu. 3 Mayıs'ta da yine e, Merkür ile Plüto arasında yine sizin ikinci evinizde ve beşinci evinizde e, sert bir etkileşim var. Bu özellikle e, çalışmayan yay burçlar için hayalindeki aşkı bulduğum zannederken onunla alakalı bir yıkım yaşama ve özgüveninin bu şekilde dağılması gibi durumlar da söz konusu olabilir. Özellikle Mayıs ayının ilk 10 günü. E, Aşk teklifleri içinde çok uygun zamanlar değil ee, bazı geri dönüşler olumlu olmayabilir ve bunlar sizin öz değer ve özgüven kavramlarınıza e, biraz zarar verebilir. Evet e, 3 Mayıs'ta yine Merkür ile Şüpiter arasında güzel bir etkileşim var. Bu etkileşimle beraber aslında biraz daha kendinizi rahat ifade edeceğiniz biraz daha keyifli zaman geçirmekten hoşlanacağınız süreçler başlıyor olacak sabah saatlerinden itibaren ve 3, 4 ve 5 Mayıs'a kadar etkili olan güzel bir yerleşimdir kendinizi daha rahat ifade edeceksiniz daha keyifli aktivitelerde bulunacaksınız gezmek tozmak seyahat etmek yiyip içmek gibi aktiviteler açısından 3, 4 ve 5 Mayıs oldukça uygun olacak sevgili aylar evet 5 Mayıs'ta her ay olduğu gibi bir yeni ay bizleri karşılıyor olacak ee, sizin 6. ayınızda meydana gelecek bu yeni ay. Ee, bu yeni ay e, Boğa burcunun 14. derecesinde oluşuyor. Dolayısıyla e, 6. ayınızda oluşan yeni ay ve e, Mayıs ayının başındaki detaylara bakacak olursak İş hayatınızla alakalı yeni bir e, karar sürecine girebilirsiniz. İşinizi bırakmak isteyebilirsiniz. İşinizden elde etmiş olduğunuz kazanç size yetersiz geliyor veya çalıştığınız kurum ve sektörde e, gösterdiğiniz çabaların karşılığını tam olarak alamadığınız için özgüven problemi yaşıyor olabilirsiniz. E, artı e, sağlığınız ve günlük rutinleriniz artık her gün yapmış olduğunuz işlerle alakalı bir tıkanma noktasına gelmişsinizdir. Ve yeni bir rutin kazandırmak, yeni bir alışkanlık kazanmak. Bu nedenle e, bu yeni ayı değerlendirebilirsiniz. Hayatınıza e, yeni alışkanlıklar eklemek, iş değişiklikleri, iş ortamında bir takım e, pozisyon değişiklikleri açısından oldukça e, güzel kararlar aldıracak bir yeni aydır sizlere. Evet. Aynı günün akşam saatlerinde yani 5 Mayıs günü Marsla ile arasında da güzel bir etkileşim var. Bu da özellikle e, ikili ilişkilerde özellikle evli e, yay borçları için partneriyle olan ilişkilerinde güzel e, geri dönüşler ve sonuçlar aldığı bir süreç olduğunu göstermekte. Ve e, yine devam eden süreçte e, aslında... E, i̇lişkiler konusunda bir, bir takım durumları çözerken bir yandan da ilişkilerin kriz çıkartması gibi bir durum söz konusu olabilir. Özellikle 6 Mayıs gününde partnerle çok fazla gerilmemeye dikkat etmekte fayda var. Jüpiter'in o şanslı etkisi e, dediğim gibi retro ile beraber e, çok fazla hissedilemiyor olacak. Dolayısıyla bu defa ilişkilerde e, çok fazla kendinize güvenmemenizi tavsiye edeceğim sevgili yerler. Evet. 6 Mayıs günü Merkür Boğa Burcu'na geçiyor. Koç Burcu'ndan çıkıyor. Ve dolayısıyla artık iş hayatınız, günlük rutinleriniz, iş arkadaşlarınız, iş ortamınız, sağlığınız, alışkanlıklarınız, her gün koşturup her gün yaptığınız işlerle alakalı zihin faaliyetleriniz daha yoğun olacak. Nasıl daha iyi ve kaliteli yaşarım? Nasıl daha sağlıklı yaşarım? İş ortamımdaki sorumluluklarım, koşturmacalarımı nasıl yeniden düzenleyebilirim? Bilmiyorum, yoğun bir iş temposunda çalışan yay burcu varsa belki bu tempodan hoşnut değil ve artık hayatına başka aktiviteler eklemek istiyor olabilir. Veyahut uzun yıllardır sigara, alkol bağımlılığı olan yay burçları bunlardan kurtulmak istiyordur. Özellikle 5 Mayıs'a başlayan süreç ve Merkür'ün boğa burcuna gelmesiyle beraber bu konuda gerçekten güzel çözümler bulabilme imkanını elde edecek. Haziran ayının ortalarına kadar da bu süreç devam ediyor olacak sevgili yaylar. 8 Mayıs'ta Merkür ile Uranüs'ün kavuşumuyla beraber sağlığınızla alakalı e, sıra dışı bir takım fikirler geliştirebilirsiniz. Alternatif tıp yollarına başvurabilirsiniz. Onun dışında iş arkadaşlarınızla e, ilişkilerinizde biraz daha farklı ve e, aykırı olarak e, anlaşılabileceğiniz tutumlar sergileyebilirsiniz. İş ortamında ise oldukça güzel çözümler üreten e, marjinal fikirler üreten bir yapınız olacak ve günlük rutinlerinizi her zamanki alıştığınız yöntem ve yollardan daha farklı bir şekilde yürütmeye gayret göstereceksiniz. 9 Mayıs, 8 ve 9 Mayıs oldukça güzel enerjilerin hakim olduğu bir gün olacak. Kendinizi rahat ifade ettiğiniz, ikili ilişkilerde oldukça başarılı olduğunuz süreçler yaşayacaksınız. Evet, 11 Mayıs, 12 Mayıs 13 Mayıs günleri de oldukça pozitif enerjili günlerden ve bu etki ortalama 18 Mayıs'a kadar sürecek bir etkileşim. Dolayısıyla özellikle 14 Mayıs'ta iş hayatınız, iş arkadaşlarınızla güzel iletişim fırsatları yakalayabilirsiniz. İş ortamınızda günlük rutinlerinizi yerine getirirken çalışabilirsiniz daha verimli çalışma fırsatları elde edebilirsiniz. Yine 14 Mayıs'ta ikili ilişkilerinizle, evliliğinizle, partnerinizle, ilişkilerinizde daha çok sevgi temasının ön planda olduğu ve eğer ilişkisi olmayan veyahut ciddi bir ilişkisi olmayan yay burcuysanız, evli ilişkinizi evlilik boyutuna taşımak veya hayalinizdeki ilişkiye kavuşmak adına oldukça güzel ve destekleyici açılar mevcut olacak arkadaşlar. Evet 17 Mayıs'ta da yine Merkür ile Satürn arasında ve 18 Mayıs'ta Merkür ile Pürüt arasında güzel bir açı meydana geliyor. Bu açıyla beraber işinizin maddi boyutunun özellikle Mayıs ayının ilk yarısında yaşamış olduğunuz o sıkıntılı durumundan kurtulacağı benziyorsunuz. Belki bir iş değişikliği yapacaksınız. Kalıcı bir yenilik olacak bu ve bu iş değişikliği aynı zamanda Maddi olarak e, sizi daha çok tatmin edecek bir değişiklik olabilir ve e, özgüveninizi yeniden e, ortaya çıktığı süreçler başlayabilir. Özgüveninizi yeniden kazanabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi günlük koşturduğunuz tempo ve aynı zamanda onun karşılığında edindiğiniz e, kaynaklar e, uzun zamandır sizi rahatsız ediyor olabilir. Sanki verdiğiniz demek e, elde ettiğiniz kaynakla çok da denk Olmuyormuş gibi düşünebilirsiniz. Evet 18 Mayıs'ta Venüs Zoranüs yine sizin 6. evinizde kavuşacak. Burada da özellikle iş arkadaşlarınızdan, bayan iş arkadaşlarınızdan güzel destekler görebilirsiniz. İş ortamınızda umduğunuz terfi alabilirsiniz ve uyumlu bir şekilde, başarılı bir şekilde ve günlük işlerinizi daha kolay bir şekilde ilerletebilirsiniz. Evet, 19 Mayıs'ta e, bir dolunay meydana geliyor. Akrep burcunun 27 derecesinde. Bu dolunay sizin 12. ayınızda gerçekleşecek. Dolayısıyla e, dolunayla beraber özellikle e, gördüğünüz rüyalar, e, bilinçaltı sorunlarınızı tekrar ortaya çıkarabilir. Geçmişle ilgili çözemediğiniz meseleler, geçmiş kayıplarınız, e, eski aşklarınız, eski gündemleriniz yeniden ortaya çıkabilir. Özellikle bu dönemde Gördüğünüz rüyalar, karşılaştığınız insanlar oldukça etkili olacaktır. Bunların mesajlarını anlamaya çalışın. Dolunay zamanı uyku problemleri yaşayabilirsiniz. Veyahut eski problemlerinizin yeniden kafanızda kurgulanmasıyla beraber biraz gergin ve sıkıntılı hissedebilirsiniz. Ancak bu birkaç gün boyunca sürecektir. 20 Mayıs'a kadar 21 Mayıs'a kadar etkili bir süreçtir. Buradan çıkarılması gereken sonuç içsel dünyanızda e, günlük temponuzla beraber koştururken aslında biraz dinlenmeye ihtiyacınız oldu. Ve e, hasır alt ettiğiniz problemleri çözmenizin gerektiğini size gösteriyor olacak bu dolunay. Evet 21 Mayıs'tan güneş ikizler burcuna geçiyor. Ve e, yine aynı gün e, öğleden sonra saatlerde Merkür'de ikizler burcuna geçiyor. Dolayısıyla... Burada önümüzdeki bir ay boyunca artık e, ilişkiler odaklı bir gündeminiz olacak. Dolayısıyla evlilik hayatınıza, partnerinize e, daha çok önem vereceğiniz bir aylık süreçler başlayacak. Günlük rutinleriniz, günlük iş telaşınız ve mücadele ettiğiniz konular artık biraz daha rahatlıyor olacak sevgili yaylar. E, Haziran ayının ortalarına kadar ikili ilişkiler oldukça e, gündeminizde olacak ve e, partnerinizin hayatıyla ilgili Önemli gelişmeler yaşayacaksınız. Evet 22 Mayıs'ta da Mars ile Uranüs arasında güzel bir etkileşim var. Bu da yine sizin e, iş hayatınızdan elde ettiğiniz gelirlerle alakalı e, güzel destekleyici etkileşimler olduğunu göstermekte. Özellikle borç arayışında bir Yay burcuysanız e, erkek figürlerden güzel destekler, güzel e, yatırım fırsatları ve manevi destekler bulabilirsiniz. Ve 22, 23, 24 Mayıs'ta e, bu konuda etrafınızdan, çevrenizden e, maddi manevi destekleri gördüğünüz bir süreç olacak. Ayı kapatırken biraz gerilimli açılarla kapatıyoruz. Merkür ile Neptün arasındaki e, gergin etkileşim ikili ilişkilerde ve partnerinizle ufak tefek e, Sorunlara yol açabilir. Özellikle sevilmediğinizi veya partneriniz aynı şekilde sevilmediğini düşünebilir bu süreçte. Dolayısıyla ayı kapatırken özellikle iletişim kurarken partnerinizle ve ortağınızla biraz daha empati yapmanız faydalı olacaktır. Çünkü burada her iki tarafında birbirinden fazla beklentiye girmesi ve sonucunda hayal kırıklığına uğraması gibi durumlar söz konusu olabilir. Özellikle 30 Mayıs günü ve 31 Mayıs günü ikili ilişkilerde ufak tefek gerilimler yaşanabilir. Bu gerilimlerin nedeni de tarafların birbirinden gerçek dışı beklentileri olabilir. Dolayısıyla burada bir talepte bulunurken karşı tarafın yerine kendinizi koyarak ilerlerseniz bu sorunları en aza indirgeyerek ayı tamamlayabiliriz. Evet, 31 Mayıs'ta da yine Merkürle burcunuzdaki Jüpiter arasında bir gergin açı söz konusu. Jüpiter'in retro olduğunu hesaba katacak olursak, geçmişten gelen bir meselenin yeniden açılarak bu hususta yaşanacak olan sıkıntılar olduğunu söyleyebilirim. Bu nedenle bu süreç içerisinde karşınıza çıkan geçmiş meselelerle ilgili sıkıntıları çözmeye gayret gösterin. Ancak burada iletişim yolunu tercih edin. Doğru iletişimi kurduğunuz takdirde aslında geçmiş problemleri çözmek adına da güzel etkileşimler yakalayabilirsiniz. Ve ayı kapatırken yine dediğim gibi Venus ve Satürn arasında güzel bir etkileşimle kapatıyoruz. Bu da demek oluyor ki, Ay boyunca yaşadığınız iş hayatınız, çalışma rutininiz, temponuz, sorumluluklarınızla alakalı konulardan ayı kapatırken güzel ve kalıcı bir çözüm yakalıyorsunuz. Dolayısıyla e, ilk zamanlar ayın ilk zamanları biraz sıkıntılı ve gergin olsa da kendinizi çıkmazda gibi hissetseniz de ayın son günlerinde e, güzel çözüm yolları ve destekler göreceksiniz sevgili yerler. Umarım güzel bir ay geçirirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklar ve kanalıma hala abone değilseniz abone, abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın.